İlle de direksiyon. Arabayı süreceksen. Arabayı sürmek isterim. Ne Köpek var. Ay. Al bari ya sür. Süremem ama. Çöp gördüm ya. Yarın gidiyor bu. Araba aldım direksiyon dedim ya <gülüyor> <diye> göreceğiz. <gülüyor> Araba aldım direksiyon dedim kaldı. Kaldı kaldı direksiyon. Kaldım işte, <gülüyor> saçma saçma kaldı ya. Oğlum yavaş Ona Yavaş gitten aramaz ki o. işte bak. <gülüyor> Zaten direksiyon kaldı elimizde. <gülüyor> bak dönüyor. Gada <gülüyor> almış bak burada da. Bak burada da gada Al bari be, al. <gülüyor> Çok istedik.